Dendim olamaz herhangi biri. Tabii ki burada mi, Enemez onu. Asla kimse dendim olamaz herhangi biri. Tabii ki burada mi, Enemez onu. Asla kimse dendim diyen dem kau kau tabii ki demem de kau wow. kau niye demem niye demem hiçbir zaman niye yere seremem yere seremem hiçbir zaman seremem. Elim bitmiş sanan yere değil asla güçlük değil güçlük var güçlü, güçlü, her zaman her zaman güçlük var yere seremem niye demem. Dengim olamaz herhangi biri, tabii ki burada ilimli ilim. mi? Yanamaz onu, asla kimse beni asla yanamaz. Dengim olamaz herhangi biri, tabii ki burada ilimli ilim. mi? Yanamaz onu, asla kimse...